O. O şimdi her şeyimiz doğru. Halbuki bu nasıl Bu bir tarafta diyor, bir tarafta dediğim daha son dediğimdi, ah, çok Ne var? Ya şu insanlar şimdi neyse. Dedi, o malumsa daha iyi dedi. Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? Hangi? 44.90 Hatta ben sana söyledim abi, ne hangi bir tanesi kullanıyorsunuz? Bir şey söylemeyin, o hakkında fatura ya, ya, Sen, fatura sen de ben de edin bu tarife olur. Eğer kabul ediyorsan olur. Biz yalakimdeniz, beş yalakimdeniz, dakika yalakimdeniz. Bu da bir şey söylemeyin. Tarife bak, biz yalakimden göstermesi değil, o sen orada şey yapıyorsunuz. Aynen. Fakir ettirdiğiniz. Daha Yok, yok. Fakir olarak sayın. Bir seviye açın. Bir Yapılan haddes dekani çalışan internet, programcılar, onunla, onunla nasıl bir daha nasıl, sen daha zorla bitir. İki yüz kırk yıl. Niye desem, Ne zaman internet, şu an babam şu yollar niye çekiyor? Yağmur niye <Sessizlik> evet, önce abi onun yanında tutan insanlar var, onun yanında çalışan kişiye var, ne ne ne ne ne düşünenler var, performans, performans, performans, ne performans, ne ne Benimle beraber sen de